Merhabalar sevgili dostlar şimdi Yamuğun 19 dokuzuncu köşe taşıyla devam ediyoruz arkadaşlarım sorularımızı çözmeye. Şöyle odaklanmasında bir ayarlayayım hemen sabitleyelim şöyle odaklanmayı parlaklığımızda açalım çok açtık galiba. Hadi bir daha. Evet. Gayet iyi gibi duruyor. Şimdi ne diyor burada? Tüm yamuğun alanını istiyor bizden. Arkadaşlar birkaç köşe taşı önce kullandığım özelliği yapacağım burada hemen. Bakın şu doğruyu çizdiğimde şuradaki üçgenin alanını tüm yamuğun yarısı olduğunu söylemiştik. Ne zaman olacaktı bu? Eğer ki bu üçgenin sivri noktası yani tepe noktası yan kenarın tam ortasına düşüyorsa... Gördüğünüz gibi E noktası tam ortada. Bu üçgenin alanı tüm yamuğun alanının yarısıdır. Peki bu üçgende dik üçgen olduğu için alanını hemen dik kenarlarının çarpımının yarısı diye bulabiliriz. Yani 8 ile 10'u çarpıyorum 80. Yarısını alıyorum 40. Bu üçgenimin alanı 40 ise ki bu yamuğun yarısıdır tamamı da 80'dir diyorum. Geçtim ikinci soruya. Evet bu sorularda galiba hepsini, hepsinde bu özelliği kullanacağız. Hemen yine şurayı çizdiğinizde bakın bu üçgenin alanı tüm yamuğun yarısı olacak diyebilirim. Az önceki söylediğim sebepten dolayı. Peki bu üçgenin alanını nasıl buluruz dostlarım? İki yolla bulabilirsiniz. İsterseniz e, sinüs alandan bulabilirsiniz. Ya da hocam ben 90 gördüm hemen karşısına. Ee, bir diklik indirmek istiyorum diyebilirsiniz şey 60 gördüm karşısına bir diklik indireyim 90 olsun 90'ın karşısı 4 ise, 30'un karşısı e, yarısı olacak 2 köküç 60'ın karşısında 3 katı olacak 2 kök 3 köküç katı 6 peki bu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den yani 8 çarpı 6 48 yapar bölü 2'den 24'tür bu üçgenimin alanını 24 buldum ben Tabii, tamamı ne olacak? Yamuğun alanı ne çıkacak? 48 çıkacak. Cevap Adana'dan geldi. Evet. Üçüncü sorudayız. Yine aynı muhabbeti yapacağız gibi duruyor. Hemen biz şu. E, şurayı çizelim. Ve bir de şurayı çizelim arkadaşlarım. Şimdi. Alan EKF. EKF'ye 3A alanı derseniz diyor. Tüm yamuğun alanı. 16A olacak diyor. Peki bu üçgenin alanı neydi dostum? Yamuğun yarısı. Şimdi yamuk 16A ise bizim bu üçgenimizin alanı 8A olmalı. Peki üçgenin alanı 8A. Şuradaki taralı üçgenin alanı da 3A. Peki bunların alanları tabanlarıyla doğru orantılı olacak. Yani 3A'nın tabanına 3K yazarsam 8A'lık üçgenin tabanına 8K yazacak. Yani EF3 bc 8 çıktı 3 bölü 8'dir sorumun cevabı dedi ve geldim 4 numaralı sorumuza tüm yamuğun alanını istiyor yine bizden dostlarım. bakın neler yapacağım şimdi ilk önce şu 60'ı bir kullanalım şuradan bir orta taban çizelim biz ilk etapta orta taban için ne demiştik dostlarım işte alttaki tabana paraleldir üstteki tabana paraleldir yan kenarları mutlaka 2'ye bölmelidir burası 12 ise 6, 6 diye ikiye bölecek. Şurası 3 burası 6 düşmek zorundadır. 60 derece paralel olduğu için yöndeşlikten bu da 60. Şurası 30'dur. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 gelir. Bakın artık yüksekliği de bulmuş olduk böylelikle. Hemen şunu yapalım. Şuradaki üçgenimizi tekrar bir oluşturalım. Ve biliyoruz ki bu üçgen tüm yamuğun yarısı. Ve ben bu üçgenin yüksekliğini 3 kök 3 diye buldum. Tabanını bana 12 diye vermiş, o zaman alanını yazıyorum. 12 çarpı 3 kök 3 bölü 2. 18 kök 3 yapar üçgenin alanı. Tabi yamuk ne demiştik? Bunun iki katı olacak. 18 kök 3'un iki katı da adanadan geldi cevabımız. Evet, 19 numara tamamdır. Çevirdim arka sayfayı. 20 numaradayım arkadaşlarım. Hemen 20'yi gömelim. Birinci sorumuz ABC'de yamuk alan AD bilmem ne ADEF bumerang'ın alanının tüm yamuğun alanına oranı nedir diye bir soru soruyor. Bize de bir oran vermiş burada. Şimdi bunların hepsine biz bir 6K diyelim. 2'nin 3'ün ve birin ortak katı 6K'dır. 6'dır 6K yazdım. AB direkt 6K oluyormuş. DC iki tane DC 6K ise 6 DC 3K oluyormuş. 3 tane EF 6 kaysa EF 2K oluyormuş. Tamam. Buna göre de dörtgenin alanı bölü tüm yamuğun alanı nedir diye bir soru soruyordu bize de. Peki şimdi ne yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Ya birkaç farklı yol geldi aklıma. Ee, buradaki yamuğun alanını bulalım. Buluruz. Şuradaki üçgenin alanını buluruz. Sonra bu dörtgenin alanı direkt bulmanın formülü yok. Mecbur şunu yapacağım arkadaşlar. Şunu bir uzatayım şöyle ben bir. Orta taban olsun değil mi bu? Madem paralel ve burayı ikiye böldüyse mecbur bu tarafı da ikiye bölecek. Şimdi bir de yükseklik indirelim yukarıdan aşağıya doğru. Şöyle bir yükseklik indirdim. Bu orta taban yüksekliği tabii ki ikiye böldü. H, H diyelim buna. Şimdi... Öncelikle şu üstteki üçgenimizin alanını hesaplayacağım. Bunun için orta tabanın tamamını bilmeliyim. O da nasıl bulunur? Alt taban artı üst taban 9K bölü 2'den ne yapar? 4,5K yapar. Demek ki şu ortadaki tamamı 4,5K. Hatta 2K'sı buradaysa şuraya da 2,5K kaldı. Evet şimdi üstteki üçgenin alanı tabanımız 4,5K. Çarpı yükseklik H bölü 2. Alttaki üçgenin alanı şu üçgenin alanı. Tabanı 2,5K. 2,5K. Çarpı yüksekliği yine H bölü 2. Toplarsak 4,5, 2,5 daha 7 yapar. 7K H bölü 2'dir. Dörtgenimin alanı 7 kh bölü 2. Neyin alanını buldum ben? Şu taralı dörtgenin alanını buldum. Şimdi bölü diyor yamuğun alanını bulacağız. ABCD yamuğunun alanı. Peki yamuğun alanı neydi dostum? Alt taban artı üst taban. Yani 6K artı 3K 9K yapar. Çarpı yükseklik 9K çarpı yüksekliğimiz 2H bölü 2 geldi buradan da. İşte şimdi şu bölü 2'leri sildim. haşları sildim. 7 yukarıda 9 kere 2 18 de aşağıda. 7 bölü 18 çıktı sorumun cevabı. Evet 2 numaradayım. Hemen 2 numaraya bakalım. ABCD yamuk AB paralel DC tamam de eşittir tamam onu da gördüm alan Dk 4 ile onu da gördük tüm yamuğun alanı nedir diye bir soru sormuş bize yine bakalım neler yapacağız tüm yamuğun alanını soruyor Peki başlayalım bakalım neler gelecek görelim arkadaşlar şimdi şurada boşlukta bir alan var şuna biz bir harf verebilir miyiz diye düşünüyorum ilk etapta. Bir şeyler yazabilir miyim buna diye düşünüyorum. Bir A harfi verelim bakalım ne olacak. Şuna bir A diyelim. Sonra ee, başka ne var? Şuna da bir harf versek B desek ne olur? B diyelim buna da. Hadi buna da bir harf uydurduk. B dedik. Şimdi dostum B A ve 4'ün toplamı bunların üçünün toplamı yamuğun yarısı olacak. Niye öğretmenim? Çünkü şuradaki üçgen yamuğun yarısıydı. Tam yan kenarı 2'ye bölüyorsa. O zaman geriye kalan şu iki üçgen de diğer yarısı olacak diyebilirim gönül rahatlığıyla. Demek ki B artı A artı 4 yamun yarısı. E burası da B artı 4 artı A olacak o halde. Onu çıkartayım hemen. Şöyle yazayım. B artı A artı 4'ten 10 çıkarsa B artı A eksi 6 gelir buranın alanı. Yani bir işime yaradı mı bilmiyorum. Buldukları gördüklerimi yazıyorum şimdilik. Bir de şunu fark ettim şimdi arkadaşlarım. Bakın şurayla şurası birbirine eşit. Yani şuradaki 4 artı B artı A eksi 6. Yazalım onu şuraya yazayım. Burası gözükmüyormuş. Şöyle biraz yukarıya kaydıralım. Neydi şu üçgenin alalım. 4 artı B artı A eksi 6 eşittir. Şuradaki B alanına. Yani şu üçgenin alanıyla... Bu üçgenin alanı birbirine eşit. Neden? Çünkü kenar ortayı çizmiş değil mi? Şu BE kenar ortay alanı ikiye bölecek diye. Şu B'leri sildim hemen. Sonra e, 4'ten 6 çıkarsa eksi 2 karşıya da attım. 2 oldu A. A'yı bulmuşuz meğersem. Şurası 2. Peki tamam. Bunu da 2 yazdık. Hatta o zaman burası ne oldu? Madem ki 2. E, B eksi 4 oldu değil mi? Şurası da. B eksi 4 yazalım buraya. B eksi 4'tür burası. Ee, başka tüm yamuğun alanını soruyordu bize. Peki devam edelim. Şunu da hatırlayalım arkadaşlarım. Bakın şurada bir dörtgenimiz var. Şunu bir görün ilk önce. Şurada bir dörtgen çıktı karşımıza. Bu dörtgende köşegenler çizildiği zaman hatta biz bunu yamuk için az önceki köşe taşında da yapmıştık. Karşılıklı olan alanların çarpımı eşitti. Yani 4 ile 10'un çarpımı 40 eşit olacak 2 ile B artı 4'ün çarpımına 2 ile B eksi 4 müydü bu pardon B eksi 4'ün çarpımına 2 çarpı B eksi 4. 2'ye bölersem 20 eşittir B eksi 4 24 eşittir B geldi yani şurası 24'müş peki burası 24 ise 24 eksi 4'ten burası 20'dir. 20 ise 10 var burada. 30 yaptı şu üçgenin alanı. Ve bu üçgen biliyorsun tüm yamuğun yarısıydı. O zaman tüm yamuğun alanı da 60 çıktı diyebiliriz dostum. Evet 2 numara da tamamdır çözüldü. Hemen geçelim 3 numaralı sorumuza şunları kağıtlarımızı biraz düzeltelim. Evet yamuk. Bir paralel kenar var orada arkadaşlarım. AB'ye 16 vermiş. Alan ADEF ADEF nedir diye de bir soru sormuş bize. Pekala. Şimdi öncelikle şu 15 90 75'i gördüğüm için şuradan bir yükseklik indiriyorum. Bu h'a 4 taş muhabbetinden hipotenüsün 4'te 1 biri olacak. 4 diyorum buranın yüksekliğine. Bu 1. Tabi ben bu yüksekliği biraz daha yukarıya devam ettirirsem Buranın da dört olacağını biliyorum çünkü şu çizdiğimiz EF orta tabanmış arkadaşlar. Pekala. Başka ne var? Hmm, başka da şu anda bir şey yok. Şu paralel kenarmış. Şuraya A diyelim. Burası da A çıktı. Madem ki orta taban, şunu birazcık şöyle uzatayım ben dostlarım. 16 ile a'nın toplamının yarısı hatta şöyle yapalım buna 2a diyelim bu da 2a olsun 16 ile 2a'nın toplamının yarısı yani 8 artı a yapacak şuradaki uzunluğumuz 8 artı a olması için orta tabanın şuranın 8 eksi a olması lazım bunu da söylemiş olalım şimdi bizden ortadaki dörtgenin alanını istiyordu nasıl bulabiliriz bunu? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Bir yandan ben de düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bunun yüksekliğini biliyorum. 4. Tabanı 8 eksi A. 4 çarpı 8 eksi A bölü 2'dir bu üçgenin alanı. Bu alttaki üçgenin yüksekliği de 4. Tabanı 8 artı A. Bölü 2'dir bunun da alanı. Şimdi şunu düzeltirsem 16 eksi 2 A yapar. Bunu sadeleştirirsem 16 artı 2a yapar. Şurayla şuranın alanlarını buldum. Bana da ikisinin toplamını soruyor. Toplarsak bunları eksi 2a ile 2a gider. 16 artı 16'dan 32 geldi. İyi ben buradan çıkacağını hiç düşünmemiştim. Şansa çıktı arkadaşlar. Evet 4 numaradayız dostum. Bakalım ne diyor? ABC'de dik yamuk. Peki 4 4'leri gördüm. DC'yi 3 gördüm. ABC dik yamunda, EDC üçgeninin <gülüyor> bu üçgenin CE doğrusuna göre simetriği EFC üçgenidir. CE doğrusuna göre simetri ise arkadaşlarım bu bu üçgeni buraya katlamışız demektir. Demek ki burası da yükseklik. Şuraya 5 yazalım bir kere kafadan. Başka ne diyor? Buna göre x nedir diye de bir soru sormuş bize. X de şurası. Peki. Şimdi başka ne geliyor aklımıza? 5'i gördük. Bu, bunun simetri ise 3 ise buranın da 3 olması lazım. İşte 4 ise buranın da 4 olması lazım. Pekala burası 90 derecedir diyelim. Bakın şurada e, bir deltoid çıktı arkadaşlarım. Deltoid'i görün buradan hemen dostlar. Çünkü bu ikizkenar kenar yan açılarımız eşit. Demek ki bununla da bu birbirine eşit olacak. O halde burası da x olmak zorundadır diyelim. Sonra dik yamuğun klasik hareketinden bir tanesi olan şuradan bir diklik indirelim. Bu diklik de 8'dir. Şuradaki 8'e eşittir. Burası 3 ise burası da 3. Burası da x eksi 3 oldu diyelim. Sonrasında da şurada da bir Pisagor bağımsı yapalım. Ve x'i de bulalım artık arkadaşlar. Hadi bulalım. Şimdi x artı 3'ün karesi. Açıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir. 8'in karesi 64 artı x eksi 3'ün karesi o da birincinin karesi ikincinin karesi ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 6x diye açtım. Peki x kare ile 9 buradaki x kare ile 9'dan sadeleşti. Eksi 6x'i buraya alırsam 12x yapar burada eşittir 64. 12'ye bölelim her iki tarafı. 64 bölü 12. Yani 4 ile sadeleştirirsek 16 bölü 3 çıkar. Bursa'dan gelir sorumuzun cevabı. Evet 20 numara da tamamdır böylelikle. 19 ve 20'yi gömdük. Şimdi geldi sıra 21 numaralı köşe taşımıza. Birinci sorumuz. ABCD yamuk. Tamam noktaları doğrusal. 10 var 6 var. BDC üçgeninin alanı nedir diye soruyor. Arkadaşlar alan kaydırma yapacağım burada. Bakın şu iki paralel doğrunun arasındaki şu üçgenin alanı. Tabanı sabit yani yine DC olacak. Sadece şu B noktasını A'nın olduğu yere getirirsen. Böyle bir üçgen çıktı karşıma farkındaysanız. Şöyle bir üçgen çıktı karşımıza. Ve bu üçgenin alanı şuradaki taradığım üçgenin alanı önceki konumundaki şu taralı üçgenin alanına eşit oluyor dostum. İspatı da çok basit birkaç farklı yolla ispatlayabiliriz. Şuraya A diyelim şuraya B. Bakın A artı B'dir taralı olan. Peki papyon kuralından B ise burası da B olduğundan. Bakın bu da A artı B çıktı. Yani bana buradaki üçgeni değil de bu üçgeni soruyormuş gibi düşün. A artı B olarak. E bu üçgenin de tabanı 10, yüksekliği 6. O zaman 6 çarpı 10 bölü 2'den 30 gelir sorumuzun cevabı. Hadi şuna bakalım hemen. Bakın yine aynı muhabbeti yapacağız. BC paralelmiş DE. Şimdi şu paralelse buna. Ben bu paralel iki doğru arasındaki şu taralı üçgenin C noktasını tutup buraya getiriyorum. Ve şuraya gelmiş oldu benim bu taralı üçgenim. Şuradaki üçgeni buraya getirdim. E bir tane de burada üçgen var. A, B diyelim bunlara. A ile B'nin toplamını soruyor bize. Yani şuradaki üçgenin alanını soruyor dostlar. İster sinüs alan yap. istersen de 60'ı gördüm. Karşısına diklik indireceğim deyip yapabilirsin. Ben bu seferlik sinüs yapıyorum. Sinüs alan neydi? 1 bölü 2 vardı kafada. Çarpı. İki kenarın çarpımı 8 çarpı 3 3 çarpı aradaki açının sinüsü yani sinüs 60 o da köküç bölü 2. Peki 2 kere 2 4'tür 8'den 4 giderse 2. Köküç ve köküçün çarpımı 3'tür 3 kere 3 9 bir de 2 ile çarpıyoruz 18 geldi sorumuzun cevabı Bursa'dan çıktı. Pekala hemen devam edelim 3 numaralı sorumuzla. Alan ABCD 56, ABCD tamamının alanı 56'ymış. B hashlan, CK'nın toplamı da 14'müş. Peki, şimdi buna A diyelim, buna B diyelim. A ile B'nin toplamı da 14'müş. Peki, şuradan bir köşegen çizdim yine. Dostum, şu üçgenin alanını biliyorsun sen. A çarpı x bölü 2. yazıyorum bak. A Çarpı x bölü 2. Şimdi şu üçgenin de alanını biliyorsun aslında dostum. Hani ilk iki soruda yaptığım gibi alan kaydırma yapsam. Bursa şimdi yapmayacağım burada gör sadece. Sen de takip et çünkü şekil çok karışır eğer gösterirsem. Şu ana birinci soruda yaptığım gibi Bursa'yı Adana'ya taşısaydım. Şöyle inceden göstereyim bari. Şöyle bir üçgen çıkıyordu. Yani şu mavi taralı üçgen aslında bu oluyordu. Bunun aynısı oluyordu alan olarak peki bunun alanı da tabanı x yüksekliği b olduğu için b çarpı x bölü 2 diye de bununki yazılabilir e bize de bunların ikisinin toplamı soruluyor zaten mavi ile kırmızının toplamı bakın x bölü 2 parantezine aldığınızda a artı b geliyor zaten a artı b de bize ne vermiş bu amca a artı b'yi 14 vermiş o zaman 2 ile sadeleştirirsem 7x çıktı 7x çıktı Yamuğun alanı. Ve bize de yamuğun alanını 56 diye vermişti. 7 ile kaçın çarpımı 56? 8'in çarpımı 56'dır dedim. Geldim buna. Yamuk 8 var. AB eşittir. 3 tane DC. Şimdi buna K diyelim. Burası 3K. Bizden de ABC üçgeninin alanı isteniyor arkadaşlarım. ABC üçgeninin alanı. Gelin şuradaki 60'ı gördük. Karşısına bir diklik indirelim biz. Şimdi 90'ın karşı 8'si, 30'un karşı 4, 60'ın karşı 4 3 diyelim. Bunun yüksekliği 4 3. Hemen şuradan da bir diklik çizdim dostum. Bakın şimdi bu üçgenin alanını arıyorum. Bunun yüksekliği de haş. Şimdi şu açıya A dersem A 90 hadi şuraya da B yazalım. Peki yöndeşlik yapıp da. Şuradaki açıya da A diyebilirim. 90 buradaysa buraya da B yazabilirim. Ve bakın 90'ın karşısı 1K, 90'ın karşısı 3K. Yani 3 katıymış bu üçgen. O zaman bunun A'sının karşısı 4 köküçse bununki 3 katı olacak. 12 3. İşte yüksekliği de bulduk. Artık tabanımız 10. Yüksekliğimiz 12 3 çarpı 2'ye bölebilirsiniz dostlarım. 120 bölü 2'den 60 bir de kök var tabi unutmayalım. 60 kök 3 geldi. Evet 21 numarada tamamdır. Hemen çevirdim arkayı. 22 numarayı gömelim arkadaşlar. Birinci sorumuz. Bakalım ne diyor? Şu odaklanmayı birazcık küçülteyim arkadaşlar ben ya çok büyük oldu. He. Evet ABCD yamuk 5x7 var. Alan ABLK AB LK'nın alanı KLCD'nin alanına eşitmiş dostlarım. Buna göre x nedir diye de bir soru sormuş bize. Peki. Şimdi bunun bir formülü var arkadaşlar. Alanlar eşitse yani şuranın alanı şuranın alanına eşit olduğu durumda ikisi de S derseniz formülümüz şu. Ortadakinin karesi yani x'in karesi şuna eşit oluyor. Yukarıda vermiş herhalde hocamız bir bakayım de. He, şu sağ köşede vermiş zaten arkadaşlarım sağ üstte. Oradan da kendiniz de formülü yazabilirsiniz. Yani x kare şuna eşitmiş. Tabanların kareleri toplamının yarısı. Yani 7'nin karesi 49 ile 5'in karesi 25'in toplamının yarısı olacak. Toplarsak bunları 49 50 olsa 75'ti. 74 olacak demek ki. 2'ye bölersem 37. x kare 37 ise x de kök 37 gelir. Evet ikinci sorumuzdayız. Şimdi bunda bir oran var. Hepsine biz bir 6K diyelim bunların. 2, 3 ve 6'nın o kekini hemen yapıştırdım buraya. 6 tane DC 6K ise 1 DC 1K'dır. 3KL 6K ise KL 2K'dır. 2AB 6K ise AB 3K'dır. Şimdi bizden de ABLK. D, C, L, istiyor. Şimdi biz şuna S1 diyelim. Şuna da S2 diyelim. Dostlar S1 bölü S2'yi bulmanın formülü şu. Tabanların kareleri farkı. Bakın bununki bir bununki 2 iki ya. 2'nin karesi 4, 1'in karesi bir, 4 1, 4-1 bölü. Tabanların kareleri farkı. S2'yi yazıyorum. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4, 9-4. Yani 3 bölü 5. Ya bize tabii tatlı attı. S2 bölü S1'i soruyormuş. Ben S1 bölü S2'yi buldum. 5 bölü 3'ü de işaretledim dostlar. Evet geldim 3 numaralı sorumuza. Burada da yine alanların oranını vermiş bu sefer. Alan ABLK. Alttaki alan 3S, üstteki alan 1Smiş. Şimdi alanların oranı 1 bölü 3 ya kardeşim. Biz bu oranı nasıl yazıyoruz dedim tabanların kareleri farkı. 16 eksi 12'dir bununki. x kare eksi 16'dır. Bununki x kare eksi 16. Hemen içler dışlar yapıyorum. 36 eşittir. x kare eksi 16. 16'yı buraya alalım. 52 eşittir. x kare kök 52. O da 4 çarpı 13'ten. 2 kök 13 diye dışarıya çıktı. Dördüncü sorumuz. Şimdi diyor ki alan ABHE e eşittir DCH e Tamam şunların alanları eşitmiş birbirine. Peki 4 var 10 var. Buna göre x nedir diye de bir soru sormuş bize 4 var 10 var. x nedir diye de bir soru sormuş bize pek. Arkadaşlar bu soruda hiçbir fikrim yok Ne yalan söyleyeyim Şimdi okuduk soruyu alanlara eşit vermiş ama, Şimdi şöyle yapalım, şunu deneyelim en azından, benzerlik yöntemiyle çözmeye çalışalım. Şimdi hocamın yukarıda köşe taşında yaptığı gibi yapacağım daha doğrusu. Bunu ben yukarıya doğru şöyle bir üçgen olarak tamamlayacağım. Şöyle yukarıya doğru bir üçgen yapacağım dostum. Şuradan çizdim. Şimdi biraz daha aşağı şöyle. Şimdi şu açıya A diyelim, yöndeşlikten bu da A. 90 buraya b yazalım AB b 90 benzerliğimiz var bakın şurada 90 var b var şuraya da a yazalım şimdi hemen şu küçük üçgenli en büyük üçgenin benzerliğini gördüm bakın tabanları 4 bölü 10 b'nin karşısı 4 büyükte b'nin karşısı 10 4 bölü 10 benzerlik oranları alanlarının oranı ne olacak? 4 bölü 10'un karesi de alanlarının oranı 16 bölü 100. Ee, peki 16 bölü 100 dedik. Ee, ne oldu? Yani sadeleştirirsem 8 bölü 50 diyebilirim. Hatta işte 4 bölü 25 de diyebilirim. Ama o zaman 21 oluyor. Yok şey oluyor. 4, 8 bölü 50 kalsa şimdi anlayacaksınız neden 8 bölü 50 kaldığını. Demek ki şu üçgenin alanı 8a büyük üçgenin alanı 50A peki 8'i buradaysa şu yamuğun alanına 42A düştü bunları da eşit vermiş birbirine 21A 21A olarak yazdım evet buradan geliyormuş bu arada İyi ki buradan başlamışız şimdi devam ediyorum şimdi de şu yine kırmızı üçgenle şu x'in içinde olduğu e h şu yukarıdaki üçgeni alıyorum tamam mı Şunu. Şimdi burada da e, benzerlik yapalım. B'nin karşısı 4. Büyükte B'nin karşısı x. Bakın bu benzerlik oranları. Peki bu neye eşit? Bunun karesi yani 4 bölü x'in karesi 16 bölü x karede neye eşit olacak? Alanlarının oranına. Peki küçüğünün alanı 8a demişiz. Büyüğünün alanı 21 artı 8 değil mi tamamı? 29a. Peki hemen hesaplayalım. Burası 8'in 2 katına çıktıysa 16. Bu da 29'un 2 katı olacak 58. X kare 58 ise X eşittir. Denizli'yi paketledik. Evet dostum 22 numara da tamamdır. Duralım burada 23'ü de bir sonraki videoda gömelim isterseniz arkadaşlar. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.